Arzum elektrikli süpürge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 eski süpürgeler gibi tozu dışarıya atmıyor. Aynı zamanda sessiz çalışabilme özelliğine ve 3 litre toz haznesine de sahip. Süpürgenin arka tekerlekleri üzerinde yerleştirilmiş olan butonlar sayesinde elektrikli süpürgeyi açma-kapama işleminin yanı sıra kablo sarma işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Elektrikli süpürge üzerinde gelen başlıklar sayesinde dilediğiniz yüzeyde harika bir temizlik yapabiliyorsunuz. Konuyu genel olarak toparlayayım, eğer süpürgeye ihtiyaç